Evet arkadaşlar üstlü sayılara devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hemen geçelim sorularımıza. 3 tane sorumuz var. 1 üzeri 5 artı 1 parantez üzeri 7 eksi 1 parantez üzeri 3 eksi 1 üzeri 4 sonucu nedir? Buradaki püf nokta arkadaşlar birin ister tek sayılı ister çift sayılı üstte olsun birin Hangi sayılı üstü çarpıldığında yine kendisidir. Yani 1 üzeri ne olursa olsun 1'dir. Buradaki püf nokta bu. Şimdi burada eksi 1 üzeri 5 demiş bakın arkadaşlar. Zaten kendisi niye eksi arkadaşlar? Çünkü bu parantez içinde olmadığı için eksi önemli değil. Zaten tek sayı tek sayının eksisi eksidir. Öyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Eksiyi yazdık. Birin kendi kuvveti 1'dir. E, Şimdi burada parantez işi var arkadaşlar bakın. Parantez işlerinde bu eksi bu 7 bu eksi etkiler. Eğer arkadaşlar bu çift sayı olsaydı bu artı olarak dışarı çıkacaktı. Ama bu tek sayı olduğu için buradaki parantez içindeki eksi yine eksi olarak çıkar bakın. Ama bir yine birdir. Birin hangi kuvvetini alırsanız alın birdir. Fakat burada arkadaşlar parantez içinde değil bakın. O yüzden eksiye aynen hemen yazdım. Sonra birin beşinci kuvveti yine birdir diye yazdım. Sonra eksi dedik. Eksi birin üçüncü kuvveti. Şimdi bakın eksi... Parantez içinde üçüncü kuvveti yani tek sayı olduğu için bu yine eksi olarak gelir buraya. Birin kendi kuvveti 1'dir arkadaşlar. Eksi 1. Parantez içine yine kapattık bakın. Devam ediyoruz şimdi eksi. Birin hangi kuvveti olursa olsun 1'dir yazdık. Şimdi eksi 1'i yazdık. Şimdi şurada şu eksi 1 buraya yazdık. 1 ile 1'i bakın görüyorsunuz burada artı eksi var. Artı ile eksinin çarpımı nedir? Bu şekilde parantez önünde olduğu zaman 1 artı 1 eksi ise eksidir. Bu 1 de eksi 1 olarak buraya çıkar. Eksi çıkar. Bakın eksi 1. Eksi ile eksi böyle parantez önünde ise eksi eksi artı olur. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı 1. Bakın. Eksi 1 zaten yazdık. Şimdi burada bir tane artı 1 var mı? Var. Bir tane eksi 1 var mı? Var. Ne oldu bunlar? Çapraz oldu. Birbirini yedi. Oldu sıfır. Burası sadeleşti. Evet arkadaşlar. 1, 1 ne eder? 2. Şimdi bunlar basit geliyor size biliyorum. Ama basit demeyin arkadaşlar. Püf noktaları öğrenin. İlerideki karmaşık sorularda soruyu çözdükçe ama tak tak tak tak tak tak halledeceksiniz. Şimdi bakın. İkinci soru. 2 iki üzeri 2 bölü, eksi 2 üzeri 0 çarpı, 2 parantez. Bakın burada parantez yok. Parantez üzeri 1. Şimdi önce arkadaşlar. Şu ikisini halledelim. Çarpma öncelikli çünkü. Toplama, çıkarma, bölme, çarpma da çarpma, bölme önceliklidir. İşlem sırasında unutmayın arkadaşlar. Şimdi bakın tabanları aynı. Eksi 2, eksi 2. Üstleri nasıl? Biri sıfır, biri eksi 1. Bir. Tabanları aynı olduğu zaman üstteki sayılar ne olur? Toplanır. Yani sıfır artı eksi 1. Yani sıfır eksi 1 olur. E ne olur bu sıfır eksi 1? Sıfırla eksi 1'i toplayınca eksi 1 olur değil mi? Bakın taban aynı, üzeri eksi 1. Bunu aynen yazdık buraya. Bakın şunu. Şuraya aynen yazdık. Şimdi arkadaşlar şu ifade aslında şu ifadedir. Bakın görüyorsunuz. Eksi 2 üzeri 2 bölü. Bakın şu iki nokta şu çizgidir. Eksi 2 üzeri eksi 1. Yani şu ifadenin açılımı budur. Peki arkadaşlar tabanları aynı olduğu zaman bölme işleminde ne yapıyoruz? Üstteki tabanı aynen yazıyoruz. Bakın yazdık eksi 2. Üsttekileri çıkarıyoruz. Bakın burada ince bir nokta var. Bundan bunu çıkaracağız. 2'yi yazdık değil mi? Bak üstüne yazdık. Eksi çıkaracağız değil mi? Eksi 1'den çıkaracağız. 1'den değil arkadaşlar. Eksi parantez içinde eksi 1. Yani 2'yi eksi 1'den çıkaracağız. Bakın 2'yi eksi 1'den Çıkarıyoruz. Eksi ile eksi'nin çarpımı ne arkadaşlar? Taban aynı, eksi 2. Yazdık. Devam ediyoruz. Eşittir dedik. Devam. Eksi ile eksi'nin çarpımı ne arkadaşlar? Artı değil mi? Ne oldu burası? Burada şöyle çıktı: 1 artı 2 artı 1. Eksi 2 üzeri 2 artı 1. Yani şunun devamı. İndik. eşittir. Eksi 2 aynen yazdık. 2 ile biri topladık. 3. Evet arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? 2'nin 3. kuvveti. 8. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın bir soru daha. Bu da kolay ama kolay olduğuna bakmayın. Püf noktalarını öğrenin. Eksi 2 üzeri 3 artı eksi 2 üzeri parantez üzeri 2. Eksi 2 üzeri 0 parantez içinde eksi 2. Eşittir. Kocaman kocaman yazdım arkadaşlar. Dondurup tekrar bakabilirsiniz. Eşittir devam ediyoruz. Şimdi ufak bir kaza oldu. Hemen düzelttim. Evet. Eşittir dedik arkadaşlar. Bakın eksi 8 artı 4. Şimdi 2'nin küpü neydi? 2 3 tane 2'yi çarpıyoruz. Eksiyi koyuyoruz buraya aynen. Çünkü parantez içinde değil. 2'nin kübü yani 3 tane 2'nin çarpımı 8. Artı. Şimdi bu eksi 2'nin karesi. Bakın 2'nin karesi değil. Yani bu 2'nin küpüydü. Bu 2'nin karesi değil. Bu eksi 2'nin karesi. Yani eksi ile 2 kere. Eksi eksi ile çarpılacak. Eksi 2 çarpı eksi 2. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 2 kere 2, 4. Bakın püf nokta bu. Aşağı indik. Bu ister eksi olsun ister artı olsun. Sıfırıncı kuvveti nedir bir sayının? 1'dir arkadaşlar. İsterse 1 milyon olsun bu. Sıfırıncı e, kuvveti üssü olduğu zaman ister eksi olsun ister artı olsun. Bütün uzay evrende dünyada 1'dir bu. Bunu kimse değiştiremez. Eksi 2. Peki eksi 8, eksi 4 ne eder? Toplayınca büyüğün işareti eksidir. 8'den 4'ü çıkar. Eksi 4. Büyüğün işareti eksi olduğu için eksiyi koyduk. Peki 1'den 2'yi çıkardık. Eksi 1 niye? 2'den 1'i çıkardık. 1 ama eksi. Niye? Çünkü büyüğün işareti eksi. Peki eksi 1'i eksi 4'ü eksi 1'e böldük. Ne oldu arkadaşlar? Bunlar kafa kafaya verdi. Oldu 6. Eksi eksiye bölüm E artıdır. Kafa kafaya vuruştular. Oldu. Artı. Ne oldu sonuç? 4'ü 1'e böldük. 4. 1. Her yerde etkisi seleban. Bakın hangi şey ise kendini verdi yine. Bakın 4'ü 1'e bölünce ne olur? İlkokul problemi olsun. Püf noktayı bilmemiz lazım. Eksi eksiye bölünce artı olur. 4 herkes bilir. Önemli olan artıyı bilmek. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmuyorsunuz tabii. Teşekkür ediyorum. Haydi iyi akşamlar.